Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Karadeniz'de önceki gün çok enteresan bir çarpışma olayı meydana geldi. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin MQ-9 Ripper tipi İHA sistemi uçarken yanına Rus Hava Kuvvetleri'nin iki Su-27'si geldi ve tabi ki Su-27'ler o İHA'yı uzaklaştırmak üzere çeşitli hareketler yaptılar. Amerika dedi ki Su27 bizim İHA'ya çarptı, Amerika dedi ki çarpmadı, kendi kendine böyle bir yatış yaparak gitti dedi. O aralarındaki tartışma devam ediyor ama Ripper düştü. Peki bu İHA sistemleri nasıl bu bölgede uçuş gerçekleştirebiliyor? Ne amaçlı uçuyorlar? Buna bir karşılık verebilir mi? Düştüğü zaman herhangi bir sıkıntı olur mu? İşte bu programımızda bu konulara dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Ve geçmişten de çok çok önemli bir örnek vereceğim bu konuyla ilgili. İster insansız hava aracı veya normal insanlı bir elektronik karıştırma uçağı, havadan ihbar kontrol uçağı, bunlar uluslararası hava sahalarında uçabiliyorlar. Zaten bugün Ukrayna Savaşı'nda şöyle bir flight radarı açıp etrafa baktığınız zaman başta Karadeniz üzeri ve Ukrayna hava sahasının etrafı olmak üzere Amerikan uçakları, İngiliz uçakları, Fransız uçakları, NATO uçakları bölgede çok yoğun bir trafik var. NATO'nun avaksları E-3'leri, insansız hava araçları bunlar bölgede uçarak veya çeşitli elektronik sinyal uçakları bölgede Rusların hareketlerini kontrol ediyorlar. İşte herhangi bir yerden uçakları geliyor mu, radarlar kitleniyor mu, bölgede yayın yapan elektronik cihazların sinyalleri neler, telsiz konuşmaları neler gibi çok ciddi böyle bir bölgede büyük bir istihbarat ağının, hareketinin bu istihbarata havadan dinleniliyor, bakılıyor. Ve tabii ki bu bilgiler hızlı bir şekilde muhtemel eş zamanlı olarak da Ukrayna kuvvetlerine aktarılıyor. Ukrayna da bu Rusların hareketine göre bir kendine göre bir pozisyon alıyor. Uzun zamandır bu flight radarı takip ettiğiniz zaman ya NATO'ya ait Global Hawk İtalya'nın güneyindeki üssünden kalkıyor. Türkiye hava sahasına sokmuyor böyle çok gelişmiş bir elektronik cihaza sahip bir İHA sistemini. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya üzerinden Karadeniz'e çıkıyor veya bölgede uçuyor. Bir başka enteresan operasyonda Amerikan Hava Kuvvetleri'nin MQ-9 Reaper'ları. Bunlar da genellikle işte Romanya taraflarındaki üstlerden havalanıyor ve Karadeniz üzerinde uçuyor. Tabii bu uçaklar bölgede uçarken Ruslar da uluslararası hava sahasında olmasına rağmen kendi topraklarına yaklaştırmamak amacıyla önleme uçuşu gerçekleştiriyor. Bu uçuşlarda da Su-27, onun türevleri Su-30, Su-35 gibi gelişmiş yeni nesil savaş uçaklarıyla yanlarına giderek Ruslar da karşı tarafı taciz ediyor. Çünkü sonuçta o hava aracı uluslararası sahada olmasına rağmen kendi topraklarındaki kendi uçaklarının operasyonlarını veya oradaki sinyal istihbaratı yapıyor. Yani kendi topraklarından istihbarat almaya, çekmeye çalışıyor. Ruslar da ünlüyorlar bunları. Bazen... Ee, Rus pilotlar gayet e, bu konularla ilgili hareketlerine hiç kural kaideyi pek dinlemiyorlar. Ve çok böyle bir e, tehlikeli durumlara da sokuyorlar. Çünkü uzaklaştırmak istiyorlar. Hatırlayacaksınız geçmiş yıllarda bir video yapmıştım. Videonun da linkini yukarı bırakıyorum. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin B-52'sini uçarken bir... Su 27 Rus Su 27'si kokpitin önünden inanılmaz yakın geçerek böyle ekibi adeta e, böyle bir tüylerinin diken diken olmasına neden olmuştu. tabii ki buralarda dikkat etmek çok önemli. Anlık bir e, soğukkanlığının yitirilmesi durumunda kaza veya çok büyük felaketler işte 3. Dünya Savaşı'na doğru geçişler meydana gelebiliyor. Bu yüzden bunlar da çok çok önemli. Şimdi tabi bu tür işlerde siz çok güçlü bir devletin hava aracını vurduğunuz zaman e, genelde haksız duruma güçsüz olanlar e, düşüyor. Ama burada e, bu Rusya Amerika hikayesinin o düşme hikayesinden hiçbir şey ben çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü bir tarafta Amerikan hava aracı orada ne yapıyor diyor Rusya. E, Amerika diyor ki benim hava aracım uluslararası sahada seni ilgilendirmez. Ben de senin yanına kadar gelirim diyor Rusya. Bu aralarda epey bir çekişme olur bunlarla ilgili. Zaten işte Amerikanın hava kuvvetlerinin paylaştığı görüntüler... Ondan öncesinde Rusların paylaştığı görüntüler gayet enteresan. Ben de burada bilmediğiniz bir taktiği de bu şekilde öğrenmiş olduk. Burada MQ9 Reaper ilerlerken bir Rus Su-27 önüne gelip yakıt bırakıyor. Şimdi havacıkta bir kural vardır. Sizin bir kalkış ağırlığınız vardır. Maksimum take off weight hatta o apron'daki ilk uçak hareket ederken o anki ağırlığıdır. Çünkü pis başına kadar biraz yakıt harcar uçak. Bu ağırlıkla havalanır ama diyelim ki uçak kalktı, motoruna kuş girdi ve dönüp lazım. O ağırlıklar iniş takımlarına çok büyük zarar vereceği için biraz havada yakıtını azaltır uçabiliyorsa veya yakıt boşaltır. Çünkü niye? Uçak üzerindeki en pahalı parça motor. Motordan sonra pahalı parça iniş takımları. İniş takımları gerçekten çok çok pahalı, zarar vermemek uçağı bunlarla ilgili. Bu iniş yapılamazsa, yani vakti yoksa uçağın havada duracak, yakıt bırakılır, boşaltılır, dump deniyor buna havacılıkta. Yolcu uçaklarında da var, askeri savaş uçaklarında da var amaç hafif bir şekilde inmek. Rus uçağı da o Ripper'ın önüne geliyor, Su-27'i başlıyor, yakıt bırakma, havada tabii dağılıyor. Muhtemel o e, kameranın önündeki cama yapışıyor, sistemlerine... Zarar veriyor e, İHA'yı ve bu şekilde taciz sistemi geliştirmişler. Ben de ilk defa duydum. Bu arada Amerikalılar Ripper'ın etrafından Rus'ta 19 kez geçtiğini ifade ediyorlar. İki tane Su-27 geliyor. Son o geçişte de bir temas var gibi olduğu ifade ediliyor. Vurdu mu bir ufak bir parçası bir şeye mi geldi bilmiyorum ama sonuçta bu hava aracına vurmakta e, karşıda Su-27'ye de çok ciddi bir zarar vermiş olabilir. Hatta düşme riski Ortaya çıkmış olabilir. Sonuçta Ruslar da Ukrayna'da, Ukrayna Savaşı nedeniyle çok aktif uçaklarını kullanıyorlar. Ellerinde 300'den fazla, e, bendeki rakam 353 adet Su-27 ailesinden e, uçak var. işte 27, 30, 35, üç farklı aile. E, bu uçaklardan da e, kayıpları söz konusu olabilir ama dediğimiz gibi bir savaş hiç ucuz değil. Böylece bir taciz karşılıklı cevap verilmiş olur. Gerçekten enteresan bir durum. Bir taraftan da tabii enkazını kim toplayacak gibi bir tartışma var. Ruslar işte denizaltılar bölgede. Denizaltı bunu alacak bir şey yok. Oraya bir uç gemi yollayacaksınız. O Karadeniz'in çok çamurdan oluşan zemininde onu tespit edeceksiniz. Su yüzenleri toplamak çok daha kolay. Onu tespit edeceksiniz. Vinçlerle bunu çıkartacaksınız. Bu kolay bir operasyon değil. Rusların elinde o bölgede bunu yapabilecek bir gemi var mı açıkçası bilmiyorum ama Türk Deniz Kuvvetleri'nin TCG Alemdar kurtarma gemisi son yılların önemli gemilerinden bir tanesi. Bu işler için ideal. Tabi Türkiye bunu verir mi çıkartır mı? Bu da başka bir şey. Çünkü bölgeye Amerikan gemilerini anlaşmalar dahiline giremez. ve Çünkü Türkiye Montre anlaşması gereği. Bu savaş başladığından itibaren bu geçişleri boğazlarında haklarını tutuyor. Ve gerçekten burada uluslararası anlamda bu kuralları Türkiye çok dikkatli bir şekilde uyguluyor. Bir taraftan NATO üyesiyiz ama bir taraftan da Rusya bizim kuzey komşumuz. Çok bıçak sırtı bir diplomasi şu ana kadar düzgün bir şekilde gitti. Bu açıdan da Türkiye riske girmek istemiyor. Videonun başında da söylediğim gibi bir çarpışma olayı daha vardı. 2001 yılında meydana gelen çok önemli bir çarpışma. Bu Pasifik Okyanusu'nda meydana geliyor ve... Çinlerin Hainal Adası'nın yaklaşık 110 km açığında Amerikan donanması EP-3 Orion tipi 4 motorlu bir istihbarat uçağı uçuruyorlar. O yılların çok çok gelişmiş sistemlerine sahip EP-3'ler ve içinde de 24 kişilik mürettebat var. Bu mürettebat normal mutat uçuşunu gerçekleştirirken Çin Hava Kuvveti'ne ait bir J-8 tipi savaş uçağı geliyor. Ve o uçak yaklaşırken tabi yakın geçişler yapıyor ki uçak bölgeden ayrılsın. Ayrılmıyorlar. O çok yakın geçiş sırasında J8 uçağın sol tarafındaki 1 ve 2 numaralı motorlarına vuruyor. J8 bu çarpmayla birlikte düşüyor. Pilotunu da bulamıyorlar. Hayatını kaybediyor. Amerikan uçağı da çok zor havada tutunabilir duruma geliyor. Ve burada ekibin yapacağı tek şey var. Mecbur iniş gerçekleştirmek. Çünkü üstleri çok uzak. Onlar da Hainan'daki Çin üssüne... Bir mecburi iş yapıyorlar ama tabi burada prosedürler var o 110 kilometre gidilirken Uçak üzerindeki bütün elektronik aletler işte hafıza kartları neleri varsa bunlar Siliniyor resetleniyor zarar verebildiklerine veriyorlar İndikten sonra tabi Çinlerin silahlı askerleri bekliyor Bütün ekip uçaktan çıkartılıyor Sorguya alınıyor 10 günlük bir sorgu süreci oluyor Amerikalılar tabi çok büyük bir diplomatik ve siyasi bir kriz Uçağı geri alacağız, uçacak durumda değil, ekibi, adamları kurtaracağız, aletler ne oldu falan Amerika tabi çok büyük böyle bir diken üzerinde. 10. günün sonunda Amerika'ya iade ediliyor buradaki personel. Bu arada tabi uçağın da tekrar en azından sökülebilir hale gelmesi lazım. Çinler epey bir inceliyorlar uçağı, ondan sonra Amerikalılara izin veriyorlar. O uçağın gövde kanatları, sistemleri sökülüyor. Bir Antonov 124 uçağıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne parçalanarak geri götürülüyor. Ee, onun arkasından da iddialar şu yönde ee, Çinler epey bir elektronik savaş konusunda o sistemleri inceledikleri için bir atılım gerçekleştirdiğini ifade ediyor uluslararası uzmanlar ama Amerikalılar biz parçaladık onlardan hiçbir şey olmaz diye de söylüyorlar. Peki bu Karadeniz'de düşen MQ-9 Reaper'dan bir şey çıkar mı? Ee, kamerasını ve diğer sistemleri bulurlarsa Enteresan olabilir, Tabii bu arada uçak da özel bir NATO elektronik poduna sahip. Bu podu bulabilmek, çalıştırabilmek bir sırlarını ifşa edebilir mi? Ee, kolay değil ama e, karşı tarafın elinde olması da bu podun o da e, enteresan bir durum. Bakalım kim, neyi bulacak, neyi çıkartacak? Bunlar gerçekten çok enteresan yarışlar. Tekrar böyle bir soğuk savaş günlerine de bizi götürüyor. Ben de merakla açıkçası ne olacak ne bitecek bunları merakla bekliyorum.